Gençler selamlar, ben Sevmeli Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar bugün bir konu bir soru serisiyle devam ediyoruz. Peki konu ne hocam? Yine TYT'den geliyor, denklem çözme arkadaşlar. Yine TYT yani ÖSYM'nin yaptığı sınav formatına uygun bir soru. Dediğim gibi çok zor değil ama denklemi kurabilmek önemli dediğimiz sorular var ya işte o sorulardan arkadaşlar. Tamam Hazırsanız isterseniz videoyu durdurun önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım çözemezseniz eğer çözümü bekliyor sizi. Haberiniz olsun. Başlayalım sorumuza. Şimdi diyor ki Nehir Hanım bebeğinin bir aylık bebek bezi ihtiyacını marketten veya alışveriş sitelerinden almakta. Ya marketi tercih ediyor ya da alışveriş sitelerini tercih ediyor. Nehir Hanım bir markette İçerisinde 100 adet bebek bezi bulunan bakın 100 adet bebek bezi bulunan bir paketin 99 lira olduğunu gördükten sonra bu pakette alışveriş sitesindeki aşağıdaki bebek bezinin fiyatını aylık kullanım adedine göre karşılaştırmıştır. Hemen gidiyor marketteki rafa bakıyor 100 tanesi 99 hemen açıyor arkadaşlarım uygulamayı bakıyor oradan diyor ki He, tamam diyor ben bunları karşılaştırıyorum peki şimdi bakıyor internet sitesine bebek bezi 50 tanesi. 45 lira olduğunu görüyor. Şimdi Nehir Hanım aynı sayıda bebek bezini alışveriş sitesinden aldığında aldığı tüm paketler için 32 lira kargo ücreti ödediği halde bu alışverişin daha karlı olduğunu düşündüğüne göre Nehir Hanım en az kaç paket bebek bezi almıştır diye soruluyor. Şimdi varsayalım ki sevgili gençler x paket almış olsun. Tamam x paket Bebek bezi almış olsun. Şimdi bu x paket bebek bezi için eğer marketten almış olsaydı 99 çarpı x lira ödeyecekti. Şimdi unutmayın marketin bir paketinde 100 tane var. Bunu sakın unutmayın. İnternetten aldığının bir paketinde 50 tane var. Bunu da sakın unutmayın. Tamam. X tane marketten aldı. Yani toplam 100 çarpı x kadar bebek bezi, bebek bezi almış. O zaman markettekinden de 100x kadar almak, şey internettekinden de 100x kadar almak zorunda. 50 çarpı ne yazarsam ben 100x'e eşit olur arkadaşlar bu. Tabii ki 2x. Yani marketten sevgili arkadaşlar pardon internetten 2x kadar alacak. Şimdi ben e, bu Nehir Hanım'ın marketten aldığı zaman ödeyeceği fiyatı buldum. 99x. Peki İnternetten aldığı zaman ne kadar ödeyecek? İnternetten aldığı zaman da 2x paket alacaktı. Çarpı bir tanesinin fiyatı 45 liraydı. Ve sevgili arkadaşlar artı bir de 32 lira. Nesi var? Ee, Kargo ücreti var sevgili gençler. Peki buna rağmen ne olmuş? Marketteki fiyat internetteki fiyattan daha pahalı gelmiş. Yani 99x bundan daha büyüktür diyeceğiz. O halde arkadaşlarım şurası ne yapar? Burası... 90x yapar. O 90x'i bu tarafa gönderirseniz 9x kalır. Büyüktür 32 deriz. Ve burada da sevgili arkadaşlarım x büyüktür 32 bölü 9 yapar. Şimdi 32 bölü 9 da yaklaşık olarak sevgili gençler 3 küsür bir sayıdır. Yani x 3 küsürden daha büyükse ne demiştik? Nehir Hanım en az kaç paket almıştır? Şimdi o zaman x'in ya da şöyle diyelim marketten 2x kadar aldı dememiş miydik? 2x'e bakalım hemen. 2 de büyük veya eşittir 64 bölü 9 diyelim madem öyle. 64'ü 9'a böldüğümüz takdirde de bu da arkadaşlarım yaklaşık olarak hani 54 9'a 63 9'a tam bölündüğü için buna da 7 küsür diyeceğiz. Tamam tabi şuraya yanılıp da işlem yapmayın yani bunu 2 ile çarparsak 6 küsür yapar gibi bir işlem yapmayın. Şunu 2 ile çarparsanız daha net bir sonuç bulursunuz çünkü burası net sonuç burası yaklaşık olarak olan sonuç pekala. 2x64/9'dan büyükse bu da yaklaşık olarak 7 küsürden büyüktür. 7 küsürden büyük ilk tam sayı kaçtır? 8'dir arkadaşlar. Yani en az 8 tane internetten paket alırsa bu 50'li paketlerden alırsa markete göre daha avantajlı olmuş oluyor kargo parasına rağmen. Diyelim ve noktalayalım sorumuzu. Gençler, sonraki konularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışın lütfen. Unutmayın.